Ahmet Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 4. bölümdeyiz. Konuklarımız Cantu Temel ve Mehmet Areddinoğlu sözü onlara veriyorum. Herkese merhaba. Sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Biz hazırız. Herkese merhabalar diyorum. Sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Biz hazırız. Başlayalım isterseniz. Kutay yokuşluğu penaltıyı kaçırdıktan sonra neler hissettiniz? Cantu Temel kaleye nasıl bir duygu ile geçti? Tamam, sen başla Ben başlayayım. Biraz direk bana gelmiş bir soru gibi. Yani o çok tarif edilebilecek bir duygu değil aslında yani. Statta full doluyken kaç bin taraftar olduğu belli değil. Çok öyle tarif edilebilecek bir duygu değil. O an o penaltıyı çıkarmak için aklınızdan bin türlü şey geçiyor sayamadığınız. Belli bir şeyle tarif edemem yani o duyguyu. Mehmet abi senin ne düşünüyorsun? Ben orada kendimi Kutay yerine koymak ist Yani Kutay'ı düşündüm orada Kutay'da. Yani ben kaçırsam acaba ne olur diye. Yani Kutay'a çok üzülmüştüm. Takıma çok üzüldüm. Ee, i̇stemeyeceğimiz, unutacağımız bir anda bizim için. İkinci soruyla devam ediyoruz. Cantu abi soru sana. Transfer tahtası son iki güne kadar kapalı olmasına rağmen takımla kamp yanması ve beklen beklemesine ne etki etmişti? Yani buna ne etki etmişti? Güven diyelim. Yani başkanla yaptığımız görüşmede, ben başkana içinde bulunduğum zor durumdan bahsetmiştim. Başkan da bana bu güveni verdi, biz kimseyi yarı yolda bırakmayız dedi. Ben de başkanın bu sözüne güvendim yani. İyi ki de güvenmişim. İyi ki de beklemişim yani transfer tahtasının açılmasını. Ya bu güven çok önemli bir şeydi. Başkanın da bu güveni bana sağlaması, buraya olan bağladığımız daha çok perçinledi zaten. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Abi soru ikinize de takım gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Cantu abi senle başlayalım. Ee, Benle başlayalım. Yani tabii ki biz kalite olarak iyi bir takımız. Kendimiz de beklediğimiz gibi başlamadık bu ligi. Şu anda beklediğimiz gibi devam etmiyor. Ama bu durumu da değiştirecek olanlar bizleriz. Geçtiğimiz haftalar için yapabilecek artık bir şeyimiz yok. Biz önümüzdeki haftalar için çalışıp bu gidişatı değiştireceğiz. Bunu söyleyebilirim. Mehmet abi sen ne düşünüyorsun? Valla gelmesini beklediğim bir soruydu yani hazırlıklıydım bu soruya. Biz iyi bir sezon başı geçirdik. Özellikle üstlük takımlarıyla iyi maçlar oynadık. Yani beklentiyi biraz yükselttik diye düşünüyorum. Geçen senden kalan grupla beraber, yeni gelen arkadaşlarla beraber iyi bir aile ortamı kurduk. İyi insanlardan kurulu, iyi futbolculardan kurulu. Şöyle deplasmanda beraberlikle başlayıp, İçeride köyü yendik. Aslında Urfa maçındaki kötü oyun bence bu soruyu bize sordurdu şu anda. Taraftarlar o yüzden bence bu soruyu sordu. Ee, evet, istenilen başlangıcı yapamadık ama bu ilerleyen dönemde böyle devam edeceğiz anlamına gelmiyor. Biz elimizden gelen mücadeleyi koyup, elimizden gelen isteği, arzuyu sahaya yansıtıp bu kötü oyunu kötü skorları değiştirmemiz gerekiyor. Bence bunu yapabilecek kapasitedeyiz. İnşallah da bu bu haftaki Bursa maçı ile beraber bu gidişatı değiştiririz. Bunu yapacak kapasitemiz var. Teşekkürler abi. Diğer sorumuza geçelim. Mehmet abi soru sana. Mehmet Aleddinoğlu oğlunun sporcu olmasını ister mi? He, çok güzel soru. Ee, oğlumun futbolcu olmasını ister miyim? Yani bilmiyorum düşünmedim. Benim babam da oynadı Süper Lig'de, 1. Lig'de. Biraz yaşlı 67 68 yaşında. Ee, o bana çok destek olmuştu futbolcu olmam için. Hayatımın önemli bölümlerinde çok yere sahip. Yani Ayaz'ın olmasını isterim tabi bence çok güzel bir meslek. Ama tabi kendi karar verir. <gülüyor> Teşekkürler abi. Diğer sorumuza sorunuza geçiyoruz. Soru ikinize de abi. Geçen yıl playoff maçların dışında oynadığınız en iyi en kötü maçınız hangisi? Canto abi sen başla. Hmm, en kötü maç olarak içeride kaybettiğimiz ben. Karacabey maçını söyleyebilirim. Kişisel performans mı? Takım mı? Takım. takım olarak. Evet. Takım olarak. Yani, Karacabey'i söyleyebilirim. İç sahadaki de tek yenilgimizdi zaten. Geçtiğimiz sezonda. En iyi maçta yine iç sahadaki Erzincan maçını söyleyebilirim. Hem tarafta hem atmosfer hem oyun muhteşemdi yani. Bu yine iki ölçüsü söyleyebilirim. E, Playoff dışı aklıma içerideki Erzincan maçı geliyor. iyi anlamda. Kötü anlamda da 10 kişi kalmış. Kırklar eline karşı içerideki maçımız derim. En kötü maçımız oydu herhalde. Teşekkürler abi. Diğer sorumuza geçiyoruz. Soru ikinize de abi. Ahmet Spor'a bir futbolcu transfer etme hakkınız olsaydı kimi transfer etmek isterdiniz? Canto abi. Mehmet abi sen başta Güzel soru. Güzel soru da acaba bizim ligten mi? <gülüyor> Genel mi? Herhangi bir ligten. Süper lig olsun. Birincilik. lig. O zaman Çavi derdim. Çavi? Barsiyon'daki İspanya. Çavi İspanyol. <gülüyor> <gülüyor> abi mesela bizim, mi? bizim ülkeden yani. Bizim Süperlik ülkeden? Olsun. Hmm. Tecrübeli ve genç de olur abi. Genç. İstediğinde. Kim olabilir? Bilemedim. Can tu sen başla ben devam edeyim. Valla ben şu an aktif futbol hayatı devam eden Türkiye'den birini söyleyecek olursam Osa Samuel'le oynamak isterdim mesela. Çünkü suretine falan çok hayran olduğum birisi. Çok çabuk, çok atletik bir oyuncu. O bizde olsun isterdim ben. Teşekkürler abi. Mehmet abi sen. Kaleci Altay Bayındır'ı isterdim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. Şu an aklıma gelmedi. Bir adam abi. Dünyadan Messi'sin. Messi. O Ronaldo'cuyu. Ön tarafa atardık onu. Ben Ronaldo'cuyu. Emir Hoca da geldi. Kaleciye sallarcak. Altay diyor. <gülüyor> Hocam diyorlar ki e, bir futbolcu transfer etmek isteseydin kimi transfer ederdin? He? Ben o sayı Samuel'i söylüyorum. Kanat oyuncusu. Adam kaleci söylüyor. Altay'ı söylüyor bile Allah <gülüyor> Allah senin yanında. Mehmet Benim abi söylüyor da. hocam ben değil. Artık gece arabasının stop lambasını mı sökerler? Lasti <gülüyor> patlar ben bilmiyorum. Sen şey de Ben ilk ben söyledim. O yüzden <gülüyor> kötü yaptı. Kötü yakaladı <gülüyor> beni. Şakalar yaptım tabii. Becim ister Evet, bence çok güzel soru. Bence direkt hocam bu çok güzel soru var. Bence Hocam dediler ki şu anda maç sonra bir futbolcu transfer etmek <gülüyor> istiyorsanız bunu alırsınız. Ben de canta ile beraber Altay bayındır dedim. <gülüyor> Sen Mosai Samal dedim ben. Yanlış transfer. Ben mi? soru soruyorsun. Evet hocam. Ben kimseye hamı çıkmazım yeterli bana. Aa. Aa. <gülüyor> Ama şu anda hiç videeler değil. <gülüyor> <O da> var. <gülüyor> <Şu an. gülüyor> Devam ediyorum abi. Evet Ali Şahin sen Ben Mersin'de. Aynen Yok. Mehmet abi Mersin'de. Öne atardık hocam onu. Tamam. Bak artık keyfimize. Diğer sorumuza geçelim. Mehmet abi soru sana. Mehmet Aleddin için 24 numaranın önemi nedir? Ha, evet. Bugün konusu oldu. Ee, ben Tuzla Spor'da oynarken Erzincanlı bir yöneticimiz vardı Ercan abi. Seni hem oyunculuk hem de karakter olarak çok seviyorum. Benim için 24 numarayı giyer misin? dedi. Ben de o zamana kadar ya 10 numara ya da 14 numara giyiyordum. O gün, o sene daha doğrusu onun teklifini kabul ettim. 24 numara giydim. O sene şampiyon olduk. 15 tane gol atmıştım. Ondan sonra o benim totemim oldu. Hep 24 numara. Böyle bir hikayesi var. Teşekkürler abi. Diğer sorumuza geçelim. Bir bir var mı? Ben hanım köylüyüm o yüzden. <gülme> <gülme> mısın, <Gülüyor> Mehmet abi soru sana gelmiş. Memo beni seviyor musun? Sence bu soru kimden geldi? Ee, Ömer adından gelmiştir bu soru bence direkt. <gülme> Çünkü o bana Memo diye sesleniyor. Sağolsun. Ee, desteği sevgisini hissediyoruz. Teşekkür ediyorum. Seviyorum demedin. Seviyorum Seviyorum demedin. <gülme> seviyorum seviyorum sevmez olur mu? Biz geçen sene de e, o yönetimde yokken biz onunla beraber dostluğumuz, abi kardeşliğimiz vardı. Bu sene yönetime girdi. Sağ olsun çok destek veriyor bize. Çok seviyoruz onu. Teşekkürler abi. Diğer sorumuza geçelim. Abi soru ikinize de takımda en anlaşabildiğiniz iki futbolcu kim? Canta abi sen başlıyorsun. Takımda en anlaştığım iki futbolcu kim? Biri Mansur abi, biri Bekir abi. Teşekkürler abi Mehmet abi sen ne düşünüyorsun? Ben de bir Mansur Abderim, iki Hüseyin derim. Sağ Sen... Teşekkürler abi. Güzel de. Arkadaşlar kimle çok anlaşacağız? Abi, abilerden mi gençlerden mi? Bak etmez. İki tane pozlu söyleyeceğim işte. De, Mehmet abi ve <gülüyor> Cantu abi. <gülüyor> ben de Mehmet abi ve Cantu abi diyorum. Çok ee, güzel. Diğer soruya geçtik. Gençlerden mi Serkan? Evet, İki kişi seçersem seçmeyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Soru ikinize de abi. Tek kelimeyle Ahmetspor ve şehri nasıl tanımlarsınız? Tek kelime. Çok zor. Tek kelimeyle çok zor yani. Ahmet hmm. Ahmet kulübünü ve şehri. Evet. evet. Yani Ahmet kulübünü sevgi, bağlılık. Şehri de yemek. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler yemek. abi. Can yani, sen. Kulübü ben de sevgi ve bağlılık olarak bulunduğu, barındırdığı ortamdan dolayı bunu söylerim. Şehri de ben misafirperverlik açısından Aa, evet. en çok dikkatimi çeken oydu yani. Şimdi ben yeni evlendim, eşimi de getirdim. Yani çok gerçekten misafirperver bir halk var. Şehri de misafirperver olarak adlandırabilirim. Teşekkürler abi. Soru ikinize de abi. Kerem ve Tayyip'e sorulan aşk mı, para mı <gülüyor> sorusuna iki bekar arkadaşımız para cevabını vermişlerdi. Siz evli olarak bu soruya ne cevabını? Hadi bakalım. Ne edebiniz? <gülüyor> Güzel soru. Yani para benim ilk <gülüyor> beşi. <gülüyor> Nasıl? eve gittiğim kısmında. Yok yok, para benim için ilk beşe girmeyeceği için aşk yani. Tamam abi, çanta abi sen. Benim işim her türlü aşk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> her türlü aşk yani benim işim. Yok. <gülüyor> tamam abi, diğer soruya geçiyoruz. Soru yine ikinize abi. Diyarbakır'da en beğendiğiniz yer mekan hangisi? En beğendiğim yer. En ya. C C C C H H H Senin orası mı? <gülüyor> Benim e, Diyarbakır Kültür Evi derim. Ama bir şey diyeyim mi sana biz buraya Hacı Baba pastanesi demezsek Ömer Başkan bize... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diyarbakır Kültür Evi derim. o Surun orası çok hoşuma gidiyor. Hacı Baba Pastaneleri 2. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, yani direkt şey ya. Soru Sur, soru no tarafta daha kapı. Evet. Diyarbakır Kültür ve o taraflarda. Teşekkürler abi. Soru ikinize abi. Alişan Erad nasıl bir futbolcu? Diyarbakır Alkan <gülüyor> Kesinlikle. Can abi. Mehmet abi yok hatırlamıyorum. Sen mı? mi? Sen sordun Alişan soruyu? Evet. Aynen. Can abi sen başla ne düşünüyorsun? Yok evet. yok soru gelmişti. Soru gerçekten geldi. Kesin Serkan Aa, yazmış. Serkan yazmıştı. <gülüyor> Kim yazmıştı? Hiç bilmiyorum abi. Canta abi, abi sen ne abi, düşünüyorsun? Ben cevaplayayım ee, bence gelişimi açık ee, çalışırsa e, futbolcu olabilme potansiyeli yüksek bir arkadaşımız ama her şey baş çalışma daha fazla çalışması gerekiyor bana göre. Tecelliler amca Canta abi sen? Yani bence de Mehmet abin dediği gibi zaten belli bir yeteneği bir şeyi olmasa şu an burada olmazdı Mehmet abin dediği gibi gelişimi için çok çalışması gerekiyor çok çalışırsa. İleride bu liglerde kendine yer bulacak bir futbolcu olacağını düşünüyorum. İnşallah. Teşekkürler abi. Diğer sorunuza geçiyoruz. Soru ikinize de abi. Tarsus maçında sonra başkan ve yönetim soyunma odasında nasıl bir tepki verdi? Güzel soru. <gülüyor> Sen başla Mehmet abi. Ben istiyorsun. başlayayım. Ee, yani o gün çok üzüldük biz takım halinde. Hoca grubuyla beraber, yönetimle beraber çok üzüldük. Yani o günden sonra bir hafta on gün o maçı tekrar tekrar kafamızda oynadık. Sorunun cevabına gelecek olursak başkan bize sezon başından beri gereken desteği ve önemi çok fazlasıyla hissettirdi zaten. O günde soyunma odasına gelip canını sağ olsun elinizden geleni yaptınız. Nasibimiz buraya kadarmış dedi. Bütün sene destek olduğu gibi o günde bize destek olmuştu sağ olsun. Canutu abi sen? Yani bunu benim de cevaplamama gerek yok. Zaten aynı ortamdaydık Mehmet abinin dediği gibi. Bir mücadele verdik. Mücadelenin sonunda istediğimiz yere varamadık. Verdiğimiz emek karşılığında başkan, yönetim teşekkür etti bizden. Yani günlerce aklımızdan o maç tekrar tekrar oynandı ama orada bitti. Soruyu da başkan sormuştu. Aa! Canlı inşallah katkı yerleş. Desene o bunu baştan desene. <gülüyor> Sorularımız azalıyor. Hadi Mehmet abi soru sana. Mehmet Aleddinoğlu free atan futbolcilerde idolin kim? Oo. Yani bununla alakalı net bir isim veremem ama Pirlo derim. Andrea Pirlo derim. Canto abi sana bir soru sorayım bende. Kaleci olarak e, hangi free böyle sana karşı free çekmesini istemezsin? <gülüyor> Alim abi. Alacak. Türkiye'de alim. olur. Başka yurt dışından da olur abi. Junior <gülüyor> atmasını istemezdim. versem. atmasını istemezdim herhalde Ben hmm. de evet. bunun cevabını da kafam yapıyorum. Junior mu? Alim. Evet. Alim. Aa. Çok ya alim. diyorum ya tabii canım yani. Junior'ın atmasını. Bir kişi yok. Istemez. Çok çok var yani. Junior'lar falan çok ekstra ya. Hadi 2 olur hocam. Gantıya bir iki çevresine ailen ister. Son iki sorumuz kaldı. Sorular güzel. Mehmet abi soru sana. Mehmet Aleddinoğlu orta sahada hangi bölgede oynarken kendini daha rahat hissediyor? Hoca da buradayken. Bir <gülüyor> soru <gülüyor> hocam. Ee, yani Ahmet hocanın bir lafı var. Bence futbolcu her mevkide oynayabilir. İyi futbolcu her mevkide oynar bence. Ama tabii ki daha rahat hissetti. Performansını daha iyi sahaya yansıttı. Ee, pozisyonlar vardır. Ben on numara pozisyonda daha rahat ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama Ahmet Hocam burada katılıyorum. Hocam haklı. <gülüyor> <gülüyor> Futbolcu her de oynamalı bence. Da daha rahat. Evet, for Tarkası daha rahat ediyorum. Teşekkürler abi. Son sorumuz, Cantu abi soru sana. Cantu temel örnek aldığı kaleciler. Bir, Bir veya yok. iki tane. İlk başladığım zamanlarda böyle 17-18 yaşındayken David Degas'ı örnek alıyordum. Daha sonra stil olarak Neuer'le Terşik Degas'ı örnek almaya başladım. Teşekkürler abi, bitti. <gülüyor> <gülüyor> Abilerime teşekkür ediyorum, sözü onlara veriyorum tekrar. İlgi ve alakan için teşekkür ederiz. Sorduğunuz sorularla keyifli bir an yaşadık. Bizim yanımızda olmaya devam edin. Yaratıcı güzel sorular vardı gerçekten. Umarım sizi de tatmin edecek güzel cevaplar verebilmişizdir. Bizi takip etmeye devam edin. Ben moderatör Alişan Erhat. Soru soran taraftarlığımıza teşekkür ediyoruz. Ahmet Spor'umuzun YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bence de bu mesleğe bir düşün sen. Teşekkür ederiz size dertlerim. Teşekkür ederim. <size> de <gülüyor> abi sormuşsa abisi sorur. <gülüyor> Yürü oğlum abi niye sorsun? <gülüyor> ben bir taraftan abi. Belki merak ediyordur abi. Abi belki bir taraftan sor.